Geçen gün biriyle sohbet ediyorum masada, şöyle bir tahminde bulunabildiğimi fark ettim sohbet ederken, anlattığı hikayelerde kendi hayatıyla alakalı bir şey anlatıyorken. Abi siz geçmişe doğru yakın kuşakta, üçüncü kuşakta devşirme olabilir misiniz tahmin ettim. Sonra tuhaf geldi, niye böyle bir şey düşünüyorsun ya da şey yapıyorsun. Şunu fark ettim, aslında anlattığı, kendi ailesiyle ilgili anlattığı hikaye örüntülerin içerisinde e, Müslüman değil de daha Hristiyan ya da Yahudi öyküsünün olabileceği ile alakalı bir öngörü. Farklı Getir. tınılar geliyor. Tınılar geliyor, öyküyü anlatma biçimi, oradaki seçkileme, bazı kelimeleri algılama, işte o hikayenin örüntü kalıbı. Yani mesela çok melekli bir şeyden bahsediyorsan o aslında İslam öyküsünün bir parçası değil. yani Melekler ekolojisi Hristiyanlıktan geliyor yani onun oluşturduğu kültür meleklerden. Aslına bakarsan azizler öyküsü de öyle. Ya da işte mesela mezar, mezarlık bilmem ne öyküsü de öyle. Mesela bunlar aslında Müslüman öyküsü değil. Bunlar aslında daha çok Hristiyan temalı hatta bazıları hatta birçok Pagan öyküdü. Çok tanrılı dönemden gelen hikaye kalıpları o hikaye kalıpları biçimlendiriyor. Biz de dün beraber sohbet ediyorken sen de anlatıyorsun. Ben de aynı şeyi yaşıyorum. Hayatımızda bir sürü bir zihinsel haritamızda bize ket vuran, bizim mantıklı ve makul gördüğümüz yolda ilerlememizi, bunu şimdiki zamanda ilerlememizi engelleyen bazı şeylerimiz var, duvarlarımız var. Bunu bilişsel diye tarif edip böyle havalı hale getiriyoruz bir şeydi ama bunun havalı halini de soracağım sana yani. Teknik olarak nasıl oluşuyor olabilir ama bir, bir onu yapmamızı engelleyen, duygusal olarak bizi o alanda rahatsız hissettirten sonra bunu konfor alanından çıkmak diye tarif ettik falan konuştuk ama bu nasıl oluşuyor ve 40 yaşında, 50 yaşında eğitimli bir zihne sahip olduğunu düşündüğüm bir insanda bile nasıl var oluyor, yani kendi gerçekliğini nasıl var edebiliyor, Acık sohbet edelim isteyecek. Oh, yani şimdi bak konuşulacak <gülüyor> konu bu. Bilisel ne demek önce? Beni sorayım sana. Kognitif. Ha, kognitif. Yani ne demek? duyuyu algılama, değerlendirme ve ondan bir anlam çıkarma süreçlerinin bütününü inceleyen alan, bilissel alan. Azıcık daha açsana. Mesela bizim şimdi dış dünyadan verileri alıyoruz ama bu verileri işte farklı farklı duyargalarla alıyoruz. İşte ses, görüntü, ağrı, sızı falan. Bunların hepsi sinirler aracılığıyla tek bir lisandan elektrik sinyalleriyle işte beyin diye bir dokuya aktarılıyor. Bu doku onun üstünde bir işlemleme yapıyor. Bu işlemleme neticesinde de ona bir tepki üretecek ya, ne tepki üreteceğine karar veren bir anlamlandırma sürecinden geçiriyor. Anlamlandırma süreci de ağırlıklı olarak öğrenilmişlikler, işte bellekteki malzemeler. Doğuştan getirdiği evrimsel ya da gelişimsel refleks devreleri. Bir de bağlamsal bilgi. Yani o anda o işte edinilmiş geçmiş tecrübe şu andaki bağlamda en optimal harekete nasıl neden olur gibi öngörü devreleriyle beraber. Yani aslında bilissel anlamda veri toplamada herhangi bir problemimiz yoksa topladığımız verinin kendisinin ne anlama geldiğini bizim hafızamızda biriktirdiğimiz evet. bilgi karar veriyor. Aynen öyle. Sen geçen gün hafızanın aslında bizim hayatımızda ne kadar belirleyici rol olduğunu evet, anlatıyordun. Evet bu, bu, bu Tam onunla ilgili. Hatta işte şimdi imayda yazdığım bir bölüm var onunla ilgili. Yani ben bilişsel psikolojide falan çok geçen bir şeydir bu zaten de. Mesela birincisi işte bir sinyal var dışarıda, bir değişkenlik var. Onu algılayabilecek organın varsa bu işte perception yani öyle bir sinyali yakalıyorsun ve sisteme gönderiyorsun. İçeride bir processing işlemleme dediğimiz süreç var. Bu recognition'a dönüşüyor. Yani cognition bilme, recognition tanıma. Tanıma oluştuktan sonra da reaction geliyor arkadan, tepki oluşturuyorsun. Şimdi bu... Te... Bir daha sıralar mısın? Özür dilerim. Cognition, dışarıda tam, tam ne sırayı hatırlayamadım ama bir sinyal var dışarıda. Oh. Perception, oh. cognition, oh. recognition, reaction diye tamam. gidiyor bu tamam. şekilde. Tamam. E, hepsinin tam Türkçe ismi karşılık olmayabilir ama bir tanesi algılama, tanıma, algılama, tanıma, tanımlama. Neyse o zaten kavramlardan çıkıyor Sonra reaksiyon ama verme. En sonunda reaksiyon. Şimdi reaksiyon aşamasında ilgili bir şey var. Senin bahsettiğin bilişsel sınırlarının devreye girdiği yer orası. Bizim bu a, sinyalin kendisinden... Tepki verene kadar olan bölümde hemen hemen hiçbir bilişsel ve iradi dahlimiz yok gözüküyor. Çünkü mesela Türkçe konuşuyoruz ya şu anda, bizi dinleyenlerin bunu tanımlayıp anlayabilmesi, bunu diyelim yazı olarak not alabilmesi ya da başkasına anlatabilmesi için önceden Türkçe bilgisine sahip olması gerekiyor. E, o Türkçe bilgisine sahip olduğu için de istemsiz olarak bizim söylediklerimizden dil bilgisi oranında bir anlamı otomatik çıkarıyor. Fakat tam bu tanımlama, recognition hadisesi olduktan sonra Ortaya bir aksiyon koyacağız işte bu koyduğumuz aksiyon ikiye ayrılıyor. Action ya da reaction yani tepki ya da etki. Etki yapmak bilinci gerektiriyor. Yani bunu alıp şöyle mi yapsam böyle mi yapsam seçenekleri değerlendirip onların arasından en optimal olanı seçmek. Ama reaksiyon dediğimiz şey tepki bir etkiye karşı verilen otomatik yanıt. Mesela yani refleksler şey, hani böyle. Dört, dört, dört, dört. Aynen öyle. İşte birisi küfür ederse sen de ona küfür et falan filan gibi. İşte aracına çarparsın levyeyi alayım kafasını patlat gibi. Bunlar mesela otomatik yerleştirilmiş davranışlar. Şimdi tepkiyi üreten, yani reaksiyonu üreten şey, etkiyi üreten sisteme göre çok hızlı. Daha önce seninle konuşmuştuk, artık sinir bilimlerde de çok böyle şey, harcı alem bilgi oldu. Sistem 1, sistemi 2 var, 2 karar sistemi. Sistem 1, alttan yukarı, şeyden, dürtüselden, evrimsel olarak eskiden bilinç alanına doğru. Çünkü kertenkele beyni bilinme hikayesi. Aynen o, refleksif olarak hareket eden. Öbürü? Ee, öğrenilmişlikler, tecrübeler, sosyal kurallar, işte ne bileyim zihinsel yüksek düzey kodlarla planlanıp vücuda doğru gönderilen daha netameli ve e, nasıl diyelim daha stratejik, daha isabetli kararlar alma sistemi ama birinci sistem çok hızlı çalışıyor ikinci sistem çok yavaş çalışıyor bir de ikinci sistemin pili zayıf çok kullanırsan çabuk gidiyor. Şimdi hayatın tamamında bizim bu sistemi son tepki aşamasını etkiye dönüştürecek bir bilinçle kullanmamız mümkün olmuyor. Tepkiyi etkiye dönüştürebilmek için ancak stratejik noktalarda, hayati kararlar alırken bilmem ne, şansımız yaver giderse, bilinci devreye sokuyoruz, orada bir enerji harcıyoruz. Orası bizim orijinal hareketler üretebildiğimiz ya da bütüncül varoluşumuzu pozitif anlamda destekleyebilen hareketler üretebildiğimiz fırsatlar oluyor. Ama onun dışında kalan, yani şöyle bir örnek her zaman vermekte fayda var. Şu anda ben konuşurken ağzımdan bir sürü kelime boşalıyor arka arkaya takır takır. Bunların hiçbirini Sistem 2 ile planlamıyorum. Sistem 2 ile en başta sen dedin ya bir bilissel sınırlarımızı konuşalım. Sistem 2 dedi ki abi arşivin bu tarafına yumulacağız buradan sonra. Ben bundan sonrasını hep Sistem birle yapıyorum aslında. Daha önce biriktirmiş olduğum bir şey to to to to, to, to çıkıyor. O yüzden mesela tecrübeli olmadığım zaman lisan çok ediyorum, bir sürü baltayı taşa vurabiliyorum bir şey bir şey. Bu çok büyük bir avantaj Bana sormadan bilincime danışmadan bu kadar komplike hareketleri anlatıları tepkileri üretebilmek çok güzel Ama bilinç de bir devre bir yetenek kas gibi kullanmadığında zayıflıyor Hayat ne kadar otomatik tepkiler süreci üzerinden daha çok yaşanıyor ise bir süre sonra senin ne etkiye ne tepki verebileceğin artık çok belirgin bir hale geliyor ve onun dışında çıkamaz hale geliyorsun bu yaşamı kolaylaştıran kısa yol mantığının hapishaneye dönüştüğü nokta, yani devamlı olarak hep aynı şeyleri yapa geldiğin için başka bir şey yapmayı düşünemiyor dahi olman, öyle bir sıkışmışlık hali içinde kalman bizim aslında dışarıdan bakınca gördüğümüz bilişsel kısa yolların en güzel demonstrasyonu. Ama bu her zaman hareketlerle ilgili olmuyor işte. Mesela düşünme yöntemlerimiz, bir şeyleri tanımlama yeteneklerimiz. Mesela şimdi dedim ya, Algılıyorsun, işlemliyorsun, tanıyorsun onu. E bu tanıma nereye başvurarak oluyordu? Belleğe. Sen hep aynı tepkiler üzerinden bir yaşam sürersen, bellek havuzunda da çok şaşırtıcı bir değişim olmadığı için dış dünyanın önemli bir kısmını, yeni olan kısmını özellikle tanıyamıyorsun bile. Sana benzer, senin gibi e, düşünen, konuşan, senin anlayabileceğin kodlar üreten değişkenleri sadece tanıyabiliyorsun. Bu bilişsel sınırlar da işte senin yaşamını gittikçe daraltıyor, sınırlıyor. Sen bunun içerisinde fıstık gibi yaşıyorsun yani. Bir de gelirim falan yerindeyse, ağrınsızın yoksa bu sistem içerisinde hiçbir derdin olmadan yaşıyorsun ama evrenin geri kalanını anlamak konusunda gittikçe yeteneğini kaybediyorsun. Benim açımdan bilişsel sınır meselesi biraz hızlı gittim belki tarifte ama bu anlamda konuşulması çok önemli bir önemli olan bir şey. Bilinç ne zaman devreye girse, bilincin yaptığı iş bilişsel sınırları esnetmektir. Yani olasılıkları araştırmak ve farklı olasılıklara erişim şansı vermesidir. Bilincin mesela evrimsel işlevi hala çok anlaşılmış değil. Niye bilinç var yani? Niye biz bir şeylerin farkındayız? Niye işte ben kendimi Sinan Canan olarak algılıyorum böyle bir ben bilinci var falan? Bunun muhtemel faydası kritik seçimlerde senin hayatta kalmanı destekleyecek ve otomatik pilot sisteminde bulunmayan opsiyonları seçebilmeni sağlıyor. Kedi bunu niye yapamıyor? Mesela zürafa niye yapamıyor? Onlar da bizdeki gibi akıl ve bilinç sistemi gelişkin olmadığı için standart opsiyonlar dışındaki opsiyonları düşünemiyorlar haliyle. Yani öyle bir bilisayar kapasiteleri yok. Ama biz de sınırsız bir bilisayar kapasite olmasına rağmen zürafa gibi yaşamayı tercih edebiliyoruz mesela öyle bir durum var. Tercih edebiliyoruz o da Ya ötesinde, sıkışıyoruz oraya daha ha, doğrusu. Ötesinde yani aslında bundan kaçamıyoruz gibi de. Çünkü mesela şöyle oluyor, karşılıklı sohbet ediyoruz. Konumuz gayet içinde bilgi ve farkındalık barındıran bir konuyu konuşuyoruz. Ama özünde, masadaki üçüncü kişi de dahil olmak üzere, yani bizi izleyen insan da dahil olmak üzere, ''Abi ben seni seviyor muyum, sen beni seviyor musun?'' ya da ''Sen samimim misin?'' dediklerinde bunlara inanarak mı diyorsun, inanarak demiyor musun değişkeni, ana değişken. Mesela masadaki üçüncü verilerin tümünü de biliyorum. YouTube'da izlenen video ile izlenmeyen video arasındaki en temel değişken samimiyet. Anlatıcı kişi anlattığına inanıyorsa izleniyor, inanmıyorsa izlenmiyor. Bunu abi de bunu de da fark nasıl... edebiliyorsun. Evet, bunu izleyen herkes profesyonel bir izleyici olmasına gerek yok. İzleyen herkes de bunu izlerken lık diye anlıyor. Lık diye de bir tanımı var bu buranın. Lık tanımı. <gülüyor> lık <olsun>. lık <gülüyor> mı Gerçekten hani tek seferde bunu fark edebiliyor. Şimdi böyle ya da sen benim için bir tehdit misin değil misin? Dediklerinin tümü sen dünyanın anlamının bilgisini de veriyor olabilirsin şu anda ya da çok işlevsel bir bilgi de verebiliyor olabilirsin. Ama mesela içinde tehdit barındırıyorsa ben oradaki veriyi ya da matematiği içindeki özelliklerine, bilinç gerektiren seviyelerini hiçbirini dinlemiyor, beni tehdit eden tarafıyla ilgileniyorum ve bu kaçamadığımız bir alan. Abi <gülüyor> hayatta kalma donanımı diye bas bas söylüyor <gülüyor> Evet, ya, yani yani hep önemli olduğunu düşündüğü yere kitlenme ayarında bir sistem var bizde. Önemli olduğunu düşünüyorsa bir yerin ki tehlike her zaman önemlidir, belirsizlik her zaman önemlidir, risk her zaman önemlidir. Onu gördüğü yere kitleniyor, bütün dikkatini, fokusunu oraya yönlendiriyor ve seni koruma amacıyla devamlı oradan veri almaya çalışıyor. Orayı anlamlandırmaya çalışıyor. Siyasi konuşmalarda falan meta iletişimin aslında en çok işe yaradığı yer budur. Birisi çıkar, mesela bir söyle verir bir konuyla ilgili, bir şey anlatır. Öyle kelimeler, öyle kalıplar, öyle hikaye örüntüleri getirir ki anlarsın ki bu sol gelenekten ya da sağ gelenekten ya da milliyetçi muhafazakar gelenekten geliyor. Dilinde kullandığı kalıplarla... Hemen onu öyle dinlemem ona geçersin. Bu da neyi sağlar? Dinleyiciler arasında müthiş bir filtrasyon sistemi sağlar. O görüşe yakın olanların hepsi Vay, bizimkilerden biri önemli bir şey söylüyor diye dinler. Öbürü kim lan bu lavuk yine boş boş konuşuyorlar. Dinleyiciler ayırır işte oy potansiyelini konuşuyorlar. Bana sorsan bu vesaire. bile belli bir oranda bilinç barındırıyor içerisinde. Mesela bunun daha altında da işlediğini düşündüğüm bir şey var. Yani bu söylediğinde bile yani bizden ya da değil derken bile belli bir oranda bilinçle bakmak gerekiyor. Altında... Korkuyor muyum, korkmuyor muyum? E i̇şte, hani... bizimki ama benim söylediğim o bilinçte verilen bir karardan bahsetmiyorum. Ha. Tanıdık görünen iyidir. Ha, evet. Doğru. Yabancı of, görünen benden evet. değildir. Mesela bu en ilkel şeyimiz, evet. yani esas en e, zemin düzeyindeki bilişsel sınır bu. Bir şey tanıdıksa bizi, abi bebekler ya, bebekler ilk doğduklarında bayağı ırkçılar yani deneylerin gösterdiği. Ya yani siyahi bebek, beyazla siyazla siyah adamı tercih ediyor. Yani onu kendine yakın bulduğu için. Mesela bütün primatlarda, bütün memelilerde kendi benzerine, kendi klanına, kendi kan olan bireylere yakın olma tendansı hep vardır. Çünkü orada bir güven ilişkisine dair bir evrimsel ayar vardır. Yani burada olsan daha güvenliyse bu burada Peki buna takıl. nasıl yaklaşacağız Sinat? Yani bir şey diye mi yaklaşacağız? Bu yaşamsal gerçekliğimiz bu. Bununla çatışma, bunu fark et, buna adapte ol. Yani en azından bunun gerçekliğini kabullendiğin bir hayatta yürü bir şeyde bu bir bilim insanı olmada daha yakın bir sınır gibi görünüyor ya da işte daha idealist dur bunu geçeriz bunu aşarız bunun üzerinde bir şey yapmak mümkün hadi deneyelim mi bilmem ne gibi bir şey mi olmak çünkü bu bu ikinci alan yıpratıcı gibi görünüyor ya da aksak gibi görünüyor çünkü aslında kişisel olarak sen de ayrı değilsin ya da ayrı değilsin buradaki sınırlardan. Yani o biyolojik yer. yani yüksek bir anlamsız beklentiyle konuşuyor oluyoruz. Arka tarafta kontrol ettiğinde her şey işleve dayalı yürüyor. Bir, tokluk biraz bir biraz kaba bir örnek olacak ama ben dahil olmak üzere hayatında tanıdığın herkes eşin, dostun, annen, baban, arkadaşın. Onların hepsinin tuvalette dışkıladığını biliyorsun değil mi? Sen de yapıyorsun, ben de yapıyorum, hepimiz de yapıyoruz. Dışkılama çok doğal bir şey. Doğamızın bir parçası. Ama hiç olmuyormuş gibi davranıyoruz. Niye? Onun için özel bir setup yaptık. Yola sıçmıyoruz. Gidiyoruz tuvalette bu işi hallediyoruz. E onun için bir alan ayırdık. Bu doğamızın ayrılmaz bir parçası olmasına rağmen bu ihtiyacı gidermek için çeşitli nedenlerle. Estetik, hijyenik, kozmetik neyse o neden. Onun için ona bir yer yaptık ve onu orada hallediyoruz. Herkes de biliyor bununla barış içerisindeyiz. Ama mesela çoğu zaman kibarlıktan ben tuvalete gideceğim bile demiyoruz da lavabo ne tarafta acaba? Lavaboyu işleyeceğim yapıyoruz. çünkü. Öyle. <gülüyor> Onun gibi söylüyoruz. Yani bunu mesela hayatımızda belli bir konteyner içerisine koymuş o Kapalı bir kabın içinde duruyor, güvenli bir alanda devam ediyor. Peki şöyle yapsak nasıl olur? Hani ciddi ciddi kimse de görmüyor, ben hiç tuvalete gitmiyorum ki. Yok benim öyle bir şeyim yok. Şimdi bu saçma değil mi? Yani bunu herkes gidiyor, patlarsın onu Kadınların yapmasın. bir bölümü yaşamlarının belli bir döneminde <gülüyor> böyleymiş gibi davranıyor bence. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama yani bu bu örnek... arada ben buna iknaayım mesela. Kadınların bir bölümü hayatlarında bir 10 yıl kadar hiç gitmiyor yani öyle bir şey yok. <gülüyor> yok Mustafa, ben seni temin edeyim gidiyorlar yani. Dünyanın en güzeli bile yapıyor bunu. Şimdi... Bu böyle bir doğal ihtiyacın yok sayılması ne kadar mümkün değilse sosyal alan içerisinde günlük rutine dahil edilmesi de o kadar mümkün değil. Yani yolun ortasına yapamazsın, istediğin zaman yapamazsın. Mesela biyolojik modifikasyonda bile belli bir miktar birikecek ondan sonra yapacaksın. Her geldiğinde yapmıyorsun yani sürekli idrar kesesi bağırsaklar doluyor ama onun için bir zaman ayırıyorsun bir şey. Şimdi bu bahsettiğimiz biraz önceki bilişsel sınırlılıklar da böyle. Benzerini tercih etmek de böyle. Bunların hepsi doğal ama doğal olan her şey her zaman her yerde iyidir anlamına gelmiyor. Bunun kullanılacak mecrası var, yanlış olduğu yer var. Ee, siyasi anlamda facizan tutumlarla hareket etmek, sokağa def-e hacet etmekle aynı şey. Yani bizim bir kendimizi güvende hissetme, ailemizde bir olma, vatanımızı, milletimiz yani kendi klanımızı koruma gibi hakikaten yaşam sol işe yarayan bir tarafımız var. Ama tutup da sen bütün yabancılar ölsün bunları gazetasına atalım şunları sınır dışı edelime döndüğün zaman sokağa yapıyorsun demektir. Yani tuvalet ihtiyacı gibi doğal bir şeyi bir anda toplum huzurunu bozucu bir aykırı eyleme dönüştürüyorsun demektir. İnsanca olanı mesela... E, ne insanda, tuhaf bir yere gitti konuya. Tabii insanda <gülüyor> çok garipsediğim bir şey var mesela. Yani doğamıza dair hiçbir şey yokmuş. Onlar gerçek değilmiş gibi. Mesela geyirmezmişiz gibi yaşıyor. Ağzımızda tükürük yokmuş gibi davranıyoruz. Mesela çiğnediğimiz zaman ağzımızda olan şeyi kamerayla çekip göstersen millet yemekten tiksinir, açlıktan ölür burada. Bir sıvıyla bulamaç haline getirdiğim şeyi sıvı böyle duvarla döngürt diye içeri böyle. Ama bu yani doğanın orijinali bu. Peki biz niye bundan uzanız? Bir türev gerçekliğimiz var. Kuru bir deriyle, temiz kıyafetlerle, kokmadan, bulaşmadan değil mi? Solit bir yapı halinde yaşıyoruz. Halbuki Dünya buradan giriyor, buradan çıkıyor abi, mütemadü yani böyle bir filtre... Bu arada iletişimizin önemli bir bölümü, belki de hala kokuyla alakalı blokey diyoruz. Ki onun, yani muhtemelen onun da bilimsel kanıtları var, fenomenun şusu bu su. Bunlar hayatımızda hiçbir şekilde yer almadığı gibi, standart günlük hayatta işte bir tuvalete gitmek gibi basit meseleler bile sosyal alandan çıkarttığımız bir yapı kuruyoruz. Şimdi bu yapının içerisinde, tuvalete ayırmamız çok iyi olmuş bu arada, yani orta yerde yapanı görmek istemezdim gerçekten. Ama ayıramadığımız şeyler var. Ya böyle. da şeyler de olduğu gibi beraber birlikte yapıyor olsaydık çok da enteresan olabilirdi yani. Bu topu, topu, topu, Abi Efes'te ya, zaten. <gülüyor> Abi orada anlattılar. Vallahi gezi yarıda kesiyordum. Yani <gülüyor> Efes falan çok romantik de kaldırmıyor. Bizim şimdiki sistem uygun değil ona yani. Fakat bazı konular tuvalet kadar kokutucu ve bozucu olmasına rağmen toplumsal hayatın içinden bunları çıkaramıyoruz. Mesela seninle muhtemelen Bilişsel sınırlıkları konuşmamıza ihtiyaç duymamızı sağlayan şey böyle bir şey. Mesela bazı sınırlıklar var, seni beni günlük hayatımızda ama başka sınırlıklar var, onu ona tabi olan kişinin bizim hayatımıza uyguladığı baskılar neticesinde bizi rahatsız ediyor. Dolayısıyla bu doğal olması, bunun her an uygulanması gerektiğini göstermiyor. Doğal olan her şey gibi yerinde ve zamanda kullanıldığı zaman iyi. Konuşurken, yazarken, teknik bir iş yaparken... Hiç bilincini kullanmadan otomatik pilotta hatta akışa geçerek bu işi yapabilmek süper bir avantaj. Ama çocuğunun kaderi hakkında karar verirken, sevgini, aşkını bilmem neyi ifade ederken, edebi bir eser meydana getirirken, ülke yönetirken, paranı yönetirken, tüketirken, bütün burada otomatik pilotta olmak iyi bir şey değil. İşte burada artı değer üretebilen, yani üretim yapabilen, yaratabilen bir tür olarak insanın bir sorumluluğu var. Birinci masaya koyup, ezberlerin dışındaki opsiyonları da göz önüne alarak en hayırlı ve faydalı şeyi yapması. Bak bugün bize zararlı olduğu taraf, mesela bugün 8,5 milyar insan böyle bilişsel sınırlıklarının içerisinde otomatik yaşadığı için dünyanın canını okuyoruz. Yani bu sınırlılık meselesi o yüzden bizim hayati işimiz, yani bunu konuşmak her gün konu bana kalsam ben her gün bunları konuşayım. Ama ya bunun konuşmanın faydası ne? Hepimiz sağa ağız belli bir şeyin içerisine gidiyoruz. Mesajı vermek değil. Bilinç ne işe yarar? Nerede kullanılır? Hem mantıklı kullanılacağı yer neresi? Ben ya da sen senin yazı yazmanı örnek vermek daha çok hoşuma gidiyor. Mesela Mustafa Can yazı yazarken Mustafa Can'ın el yazısının nasıl yazdığı üzerinde düşünmeye başlamasının ve onu bilinçle yapmaya çalışmasının tek zararı el yazısı tek sonucu el yazısının bozulmasıdır. Gerek yok otomatik pilotta yaz gitsin o öyle güzel. O bir yetenek ve bir ustalık. Ama daha önce yapmadığın, daha önce deneyiminin olmadığı benzer alanlarla ilgili tecrübelerinle otomatik çözüm üretebiliyormuşsun gibi gözüken ama o çözümü ürettiğinde işleri çok daha karışıklaştırabileceğin yeni alanlarda, ne konularda bizim daha evvelden bilinci kullanma antrenmanıyla olmamız, o şekilde orada bulunmamız çok faydalı. O zaman işte mesela başkalarına kulak verip dinleyebiliyorsun farklı görüşlerden istifade edebiliyorsun. Kararını değiştirebiliyorsun. Mesela çok çok iyi bir taktiktir. Yani yapabildiğim kadar ben yapmaya çalışıyorum. Daha önce karar almadığım bir konuda, yabancı olduğum bir konuda hızlı karar verilmesi gerekiyor olsa bile yavaşlatmak, durmak, mümkünse üstüne bir gece uyumak, birileriyle konuşmak. Yani iç duygularına bakmak. Mesela aklına şöyle yapalım demek geldi ya da şöyle yapayım diye karar vermek üzeresin. Bir bak bakalım bu sana kendini nasıl hissetiyor? İşte tam bu hal ancak bilincin bize eşlik edebileceği bir hal. Bilinç varsa yapabileceğimiz bir şey. Hiçbir hayvanda ihtiyar diye bir kavramdan bahsedemiyoruz. Mesela irade tartışmalı. İrade çünkü istenç demek. İsteyerek bir şey yapmak demek. Ama ihtiyar onu değil bunu yapacağım diyebilmek. Mesela ihtiyar etmek işte, ihtiyar hittifa oradan geliyor. Ajanda bir plan çerçevesinde diğer seçenekleri dışarıda bırakıp ona yönelebilmek. Hayvanda böyle bir şey yok. Bildiğimiz kadarıyla hayvan isteyebileceğini istiyor ve dürtüsler olarak fırsat olduğunu elde ediyor. Ama biz bekleyebiliyoruz mesela, yapmayabiliyoruz. İşte bu ihtiyar noktası ancak bilinçle var olan bir şey. Daha önce konuşmuştuk, bilincin devreye girdiği hiçbir seçimde de pişmanlık üretmiyorsun. Yani pişmanlık bilinç dışı yapılan seçimlerle... İlintili bir süreç. Bu çok altı çizilesi bir... Çok. Diyor, benim benim çok rehberim oldu yani. Evet. Bu arada referansını da vereyim. Ben bunu YouTube'da Sadguru'nun bir konuşmasından fark ettim. Ee, anlatırken bir anda şoka girdim ve videoyu durdurdum. Hakikaten günlüklerime falan baktım yani. Günlüklere biz genellikle pişmanlıkları yazıyoruz biliyorsun. <gülüyor> Ulan niye böyle yaptık ki? Bu soru yaparken farkında değildim. Kafam güzeldi. Yani öylesine gelişine vurdum anlamına geliyor. Bilinçle tercih etmediğimiz birçok şey pişmanlıkla sonuçlanıyor. Hepsi olmasa bile. Ve özellikle kritik konularda işte hayat kararları konusunda. Bu aslında yaparken değil, yaptığın şeyi sonradan değerlendirirken de aslında anlamlı. Hala bilinci nitelikli kullanabiliyorsan o yaptığın hatayı, hatalı bulduğun şey tecrübeye dönüşebiliyor hala. Ama sen hala reaksiyonel bakıyorsan konunun kendisine pişmanlık, kaygı, evli şey ya da işte... Bir, bir soru grubu olarak. Faydasız şikayete evet. evriliyor sadece. Yani evet. dün böyle oldu, yarın gene böyle olacak. Hep böyle olacak. Allah'ım niye bunlar benim başıma geliyor? Çünkü. <gülüyor> yani çok belli cevabı, sen o şekilde baktığın için. Birkaç gün önce tam yatmadan evvel Twitter'ı açtım. Evrim başladı görünce sohbet odasına ne oluyor gireyim dedim. Ben girince de herkes beni konuşmacı istedi tabii, girmiş olduk. Orada soru cevap yapıyoruz. Arkadaşım bir tanesi bana bir soru soruyor. Beni de böyle çeşitli mahfillerde kritik eden bir arkadaşmış yani pek beğenmiyormuş konuşmayı ama orada denk geldik böyle mikrofonu aldı. Şimdi konu işte Tanrı niye böyle kusurlu şeyler yaratıyor, canlılar niye arıyor, niye kötülük var onları soruyor. Şimdi öyle bir şey var ki yani bir Tanrı portresi çiziyor, benim hiç inanmadığım bir şey, onu mühendis gibi tasarlıyor, benim için gülünecek bir benzetme çünkü mühendislik bir insan mesleği. Ozu onun yaptığı hatalı olduğunu düşündüğü bazı tasarımlara işaret ediyor. İşte erken ölen çocuklar, sakat doğanlar, bir şey işte avcı hayvanın yedi ceylan falan. So diyor ki bu tane bu kötülüklerin izimi veriyor. Dedim güzel kardeşim neresinden düzelteyim? Şimdi sen bana öyle bir resim çiziyorsun ki senin zihninin dışında bence bir gerçekliği yok. Dursun bence bu sorunun cevabı sende. Ona mesela şöyle sordum soruyu. E, sence dedim peki niye? Dedi ki işte bu durumda natüralist felsefe çok kurtarıcı. Tanrımanı yoktur bir şey. On dedim anladım. Bu kolay kısmı. Sen dedim soruyu kendine sorsana. Eğer gerçekten böyle bir tanrı varsa, if yani eğer böyle bir verili durum söz konusuysa, hangi mesaj için bunu böyle yapıyor olmalı? Bir bak bakayım. Kendine sorduğun ve kendin cevaplaman gereken bir soru. Fakat bu soru arkadaş niye mavi ekran veriyor? Niye bu şekilde sorduğumuzda insanlar sinirlenip bocalıyor? Çünkü buradaki zihinsel sınırlarınıza çarpıyorsunuz bir anda. Yani tanrı diye bir imge var kafanda. Onu çok seviyorsun ya da reddediyorsun. Bu inan Allah'ın umurunda değil. Çünkü sen zihinsel bir imgeyle hep meşgulsün orada. Onu seviyorsun ya da ondan nefret ediyorsun. İşte dünyaya bir anlam atıyorsun, ona bir resim çiziyorsun. Bunların hepsi buradaki yaşamımızı kolaylaştıracak zihinsel kısa yollar. Ve aslında sınırına gelip dayandığımızda fark ettiğimiz üzere bilişsel sınırlar. Ve bu bilişsel sınırlar her bir seferinde bir dakikaya Tanrı derken ne kastediyorum? Mühendis derken tasarım derken ne anlıyorum bu kelimenin etimolojisine ben bunu kimden duydum hangi bağlamda başka kullanım alanları var mı ya da başka terimler var burada kazıya başladığın zaman yavaş yavaş zihnin ve dünyanın genişliyor aslında benim hep bu konuyla ilgili konuşmak istediğim konu bu evet zihinsel sınırlıklarımız var aynen tuvalet ihtiyacımız gibi ama bunu uygun bir araç olarak kullanmak ve rahatlamayı öğrenmek lazım yani Orayı aşabilecek araçlar var. Bilişte de bunların ön başında gelen. Bilişsel anlamda bir sınırımız varsa, bilişsel anlamda aslında yani bizim çok daha akışkan olmamızı sağlayacak bir yollar haritası da çizmek de mümkün demek. Yani orası bir defans ya da yapıysa aynı zamanda seni yani bilincinle tepki olarak, tepkisel olarak oluşturduğun yapıyı düzenli kullanabileceğin yeni formüller organize etmek de mümkün demek. Aslında böyle de bir gizli önerme de barındırıyor işin içerisinde. Hep de onu arıyor ya da konuşuyoruz yani. yani bunu düzenli hale getirsek nasıl olur? Çünkü tamam okey anladık 6 yaşımıza kadar ki edindiğimiz ağırlıklı annemiz üzerinden edindiğimiz duygusal ya da sosyal değerlerle sonrasındaki ömrümüz boyunca onların güdümünü, onların ana yol haritasını üzerimizde taşıyoruz. E yani sen bana mi? çok söylüyorsun ya hani ya senin diyorsun bak şurada karar verirken şöyle bir handikapını görüyorum. Şunun antrenmanını yap diyorsun bana. Son gayet de haklı olarak bize benim hiç göremediğim şeyi sen görüyorsun sendekini benim görebildiğim gibi dışarıdan güzel gözüküyor. Ama orada söylediğin sihirli şey şu, oradaki sihirli cümle şu, antrenman yapmalısın. Yani bunu bilmek yapabilmek anlamına gelmiyor. Özellikle kriz anlarında gene o krize düşeceksin ama bir kere bunu fark ettin mi, kimden bahsediyoruz, fark eden kim, bilinç. Fark ettin mi o oraya çeviriyor, spotu oraya tutuyor. Sen yavaş yavaş kendi o sınırlılığını fark etmeye başlıyorsun. İşte bu da insanın kendini yeni versiyonuna dönüştürmesiyle, ilgili bir şey yani öyle dönüşebiliyorsun ancak. Bilinç açıyor o sınırları. O kabuğu işte deniz kabuklarındaki o sıkışılan kabuğun içerisinde kabuğu kırıp çıkıp yeni kabuk oluşturma aşaması böyle mümkün oluyor. Ya bu büyümenin bir parçası ama bu kabuk güzel ben burada kalacağım gerisi boş bunlar salak bunlar cahil bunlar kafir de mi? Dünya harika bir yer oluyor mesela senin için. Yani nasıl M.Ö. 2000'li yıllara bakarken ya da hani uzayda bir başka gezegen ya da mesela bir sosyal kültürle bakterilerle ya da hayvanlarla karşılaştığımızda nasıl sabit tanımlar yapıyorsak şimdiki yaşadığımız döneme de bundan 3000 yıl sonra geriye dönüp baktığımızda bazı tanımları kolaylıkla yapabileceğiz ya ben aslında zihnimde bunu arıyorum yani özünde aslında ne oluyor İçsel olarak karmaşalarımızın dışında yeterince yukarıdan ve uzaktan baktığında ana hareket nereden nereye ve niçin oluşuyor hikayesi. Ve benim varabildiğim en nitelikli zeminlerde varabildiğim bir tanesi senin İFA ile beraber gösterdiğin hikayedir. Yani biyolojik bilgidir bir şeyde. Yani senin ana kapıyı açtığın Sami ile de çok dedikodusunu yaparak derinleştirdiğimiz mevzu. İkincisi de mesela benim fark edebildiğim şu kalabalık ve hız ana iki teması. Yani ben de şimdi aklımdan aynı şey geçiyor yani. Evet, yani, yani, 3000 yani, sene sonra buraya baktığımızda bence en net göreceğiz. Evet, ya yani baş baktım. edemediğimiz, yönetemediğimiz ya da algılayamadığımız şeyin özünde aslında bu bilinç ve reaktif durma arasındaki hikayede de mesela hız zın çok önemli olduğunu fark ediyorum yani biz hepimizi doldurdular bir otobüsün içerisinde. otobüs bastı 220-240 gidiyor manzaraya bakın manzara bakın, pizza kolesi eğriydi gördünüz mü falan diye devam ettiğimiz bir hayattayız yani hani şeyde vucu vucu vucu diye gidiyoruz yani Aa, yani hani böyle böyle gördünüz mü görseydiniz falan ya, o bir falan diye hani 3 saniyede okuyucu videoyu seçiyor falan ya, ne seçiyor bir şey seçtiği yok orada Seçki kriterlerini, kırmızıyı seviyorum, sarıyı sevmiyorum gibi kritere indirirsen seçebiliyorsun 4 saniyede, 3 saniyede bir şeyi. Yoksa hani orada bir gerçekçi bir kriter uyguluyor musun? İşte al sana etki tepki öyküsü. Abi çok güzel bir şey yaşadım bak bununla ilgili. Benim telefonumun çalma sesi, Vivaldi 4 mevsim yaz partisyonunun sonu. Onun hızlı bir kısmı vardır orası. YouTube'dan sık sık açar dinlerim. Farklı grupların, orkestraların çalışını dinlemiştim vardır. Solo e, gitarla uyarlamalarını dinledim. Yani besteyi ezbere biliyorum. Evvelse akşam işte Nef'in Senfoni Orkestrası konserine gittik. Açılış parçası bu. Şimdi ve adam çalmadan önce şey yaptı. Dört keman partisyonu ve kontrol partisyonunun ikinci kısımda, ikinci mezurda ne farklı şeyler çaldıklarını bir sırayla çaldırdı. Dedi ki bak bunların hiçbirini duymuyorsunuz ama hepsi beraber çalınca böyle çiçek acı. Abi perişan oldum. Aynı beste, aynı dizge, ezbere bir şey ama o deneyimde, o deneyimin parçası, yani parçaları neler? Evinden kalkıyorsun, Taksim Atatürk Kültür Merkezi'ne gidiyorsun, arabayı park edeceğim bilmem ne yapacağım diye uğraşıyorsun, giriyorsun, hazırlanıyorsun, ona göre giyiniyorsun, koca bir salonda havaya giriyorsun. İnsanlar binbir masraf, müştemilat sırf senin için gelmiş oluyorlar. Yani gerçek hayatta yavaşlayıp derinleştiğin zaman aldığın mesajın, mesajı aynı bile olsa, ne kadar katmanlı ve farklı olduğunu bir daha fark etme imkanı her zaman doğuyor. Bu kadar hızın içerisinde, bu kadar tüketimin içerisinde bilince yer yok. Bilinç giremez devreye. Mümkün değil. Sabah kalkıp açıyorsan Instagram'ı bilinç uyanamıyor yani. İlk gerçek sorunla karşılaşıp da işte çocuğunun, eşinin, iş yerindeki çalışma arkadaşının bir sorunuyla yüz yüze gelip de onu çözene kadar bilincin devreye girmiyor. Bu hız dünyasında... Yani 3000 sene sonra buraya bakacak olursak. E, bu arada mesela Star Wars'ta falan tuhaf gelecek vizyonları var ya. Mesela izlediğimde şeyi düşünmüştüm. O özellikle yeni seride Jedi Konseyi bundan belki 5000 yıl sonra gene bir kulenin tepesinde online toplantı falan yapmıyorlar. Gayet fiziksel <gülüyor> olarak oturuyorlar. Yoda moda yavaş yavaş geliyor, yavaş yavaş gidiyor. Bak bu vizyonda bile değişmemesi arzu edilen bir şey var yani. O fiziksel buluşma o kadar müçtemilatlı bilmem kaç yüz kilometre uzak hatta gezegenler arasından geliyorlar biliyorsun. O fiziksel buluşmanın, o yavaşlamanın, durmanın ve odaklanmanın ayrılmaz bir fantezide yeri var. Galiba böyle olması gerekecek. Aksi takdirde bizim böyle hayatta kalmamız mümkün değil. İnsan bilincini kullanmadığı hiçbir dönemde ilerleyemedi abi. İşte bilinç uyanmalarına biz işte Beytürkme diyoruz, Rönesans diyoruz tarihte bir şeyler diyoruz. Tabi orada da herkesin değil de belli bir grup insanın bilinci uyanmış. Eğer 3000 sene sonra bir bilinç uyanışı toplumu olacaksa hızlandırılmış film gibi gezen karıncalar görecekler yani <gülüyor> falan. Özetlesem şöyle oluyor galiba. Bilişsel defanslar dediğimiz şey aslında tepkiler diyoruz. etki tepki işinin içerisindeki oluşan şeyler ve sen duyarlı noktalar belirlediyse, o duyarlı noktalardaki oluşa gelen her türlü değişime tepki veriyorsun ve o tepkinin kendisi kendi defansından oluşuyor, duyarlı olduğu noktayla oluşuyor. Bunu aşmanın kuralı bilincini geliştirebilme, bilince vakit ayırabilme ama bilinçte korunması gereken bir şey. Bir kere önce sistemi azıcık yavaşlatacaksın sonra dış etki sayısını belli bir oranda azaltacaksın, işte adetsel anlamda onu bir koruma alanına alacaksın ki bilincin Buna vakit ayırabilsin anlamlı bulabilsin yoksa işte hızlandığında çoklu veriye kaynak açtığında bilmem ne olduğunda bilincine fırsat doğmuyor bilincin hareket edemiyor etki tepki yani reaksiyonel tavırlar oluşuyor o da seni bilişsel anlamda sınırlı ve duvarlı bir alana doğru getiriyor tahmin edilebilir bir alana doğru da getiriyor. Bu güzel bir özet oldu mu? Senin? Çok güzel özet oldu. Bir de taktik ilave edeyim ben buna. Şimdi hazır böyle bağlama konuşmasına geçtiğimize göre bizim gedikli <gülüyor> izleyiciler elleri yavaş yavaş kapatma düğmesine doğru gidiyordu. Dur Şimdi bir taktik vereceğim. <gülüyor> sakın sakın kapatma. Taktik şu. Herhangi bir tepki, reaksiyon verirken durup ben bunu niye yapıyorum, daha iyi bir seçeneğim var mı diye düşünme alışkanlığını küçük işlerde geliştirmek. Mesela şimdi. Yeterince dinledim konuyu anladım ben bunu kapatayım bir aksiyon yapabilirsin çok yani hem aksiyon hem reaksiyon bunun aksiyon mu reaksiyon mu olduğunu belirleyecek olan şey mesela buradan bir şey duydum bu konudaki şu kelimenin etimolojik araştırmasını yapmak üzere şunu bir kapatıp gidip Google'a girip bunu bir araştırayımsa mesela bu bir aksiyon ama anladım bir sonraki içeriye geçeyim ise bu bir reaksiyon. Daha ben de başka bir yerinden ekleyeyim. E, herkes bunu izlerken izlediği anda nerede olduğuna baksın. Evet. Nasıl bir sandalyede oturuyor, nasıl bir masada oturuyor, nasıl bir cep telefonu ya da bilgisayar ne, neyle ilgili? Yumurta, sucuklu şey mu? <gülüyor> daha rahat, daha keyifli. Hani bunu hatırlayacak kadar anlamda başka seçeneği var mı? Masada ayaküstü öyle hani hemen en kolay da mausla değil de lan ben bunu alsam da koltuğa otursam. Buraya da özel yastık koysam da bunu da böyle yapsam diye geliştirince bu, bu da başka bir şey. Kesinlikle mesela <gülüyor> e, bazen bana öyle geri bildirimler geliyor çok hoşuma gidiyor. Diyor ki bu bölümü üç kez izledim şu kadar sayfa not aldım. Şimdi hayatınızda kıymetli bulduğunuz bir şeye sadece bir kere tüketip bir daha dönüp bakmamak üzere rafa kaldıracak bir nesne muamelesi yaptığınızda hayat da size böyle cevaplıyor işte bilinç burada bir dakika ben bundan istifade ettim mesela bir kitap okudum. Hemen bir daha okuyayım. Hemen bir daha pekiştireyim. Benim hayatımda en önemli etki yapan kitaplar benim birden fazla okumaya karar verdiğim kitaplar oldu. Tümelen kitapların değil. Benim o kitaplarla ilgili kararımın bir neticesi bu. Dolayısıyla bu videoyu sevdiyseniz abone olmayı arkadaşlarınız tavsiye Ama aynı zamanda bir daha seyredin. ya yani bir daha seyredin. Eğer gerçekten işinize yarayan bir şeyse özen verin. Mesela not defteri. Not defteri bilinç dürtüklemesidir. Yani aklına gelen bir fikir. Yazmazsan gidiyor. Duyduğun bir şey. Yazmazsan gidiyor. Yazmak kağıda kaydetmek değildir. Yazmak iç dürtmesidir. Yazdığın zaman bilincin uyanır. Der ki bu önemli bir şey. Bu önemli ve ben bunun üstüne bir enerji aktarayım. Bunlar hepsi küçük küçük idmanlar işte. Bakalım yaparsak inşallah biz de biraz daha bilinçli oluruz. Mustafa biliyor musun? Güzel, güzel, güzel. Benim kafam açıldı. Teşekkür ederim. <gülüyor>